Evet, zamanında Kickstarter'dan böyle bir cihaz almıştım. Bu, buna böyle kameraya takıyorsunuz. Şöyle ya da telefonu takıyorsunuz. Bu Bluetooth'la hareket ederek böyle 360 derece çekim yapmanızı sağlıyor. Şimdi deneyeceğim. Müzik çekeceğim. Action. Dur. Geri git. Çok iyi ya. Çok iyi. Bu modu da varmış. Şimdi bumerang'ı deneyeceğim. Action. Çok iyi ya.